Merhaba dostlarım, günaydın. Bugün başlıktan görebileceğiniz üzere Bilkent'in bahar şenliği olan Mayfest var. Mayfest ama havanın halini görüyorsunuz. Aa, ben nereden gireceğim? Abinin aslında mı girsem? Evet, um, internetten bir arkadaşımla karşılaştık da Bilkent'te olan neyse. Hemen kısa bir açıklama. Mayfest, Bilkent'in bahar şenliği. Ben Mada topluluğunda üyeyim, o yüzden görevliyim. O yüzden standımız var. Şu şekilde. Az sonra daha, çok, daha net gösteririm. Şu an biraz stres oldum şans. İnsanlar önünde yoga yapıyor. <gülüyor> Bu insanlar mindful insanlar. Bu insanlar e, hayatı nasıl yaşaması gerektiğini biliyorlar. <gülüyor> Çok kaotik 2 saatten sonra merhaba Çiçeklerimiz bitti O yüzden şu an bir grup Kızılay'dan gelecek Meyve sonuçunda iyi ya Güzel Şimdilik gidiyorum Görüşürüz Afiyet şeker olsun. Esen Hanım. <gülüyor> Şu ana kadar hava da duruyor. <gülüyor> Şu ana kadar meyve Mayfest hakkında gidiştirelim. <gülüyor> Beklediğimden daha az kanabalık ama güzel yani. Sadece daha çok stand olabilirdi de çok son anda karar verildi ya. Mesela bizim kulmün standı yok. <gülüyor> Şöyle. Esen Aslı gelin. <gülüyor> Abi, sofanın önünde çekilmemiz çok özel. Yani bu arada. <gülüyor> <gülüyor> evet. Saat şu an kaç? Dört buçuk mı? Durum güncellemesi. Bizim stand bitti. ikinci kere. O yüzden e, dağıldık e, moda kulübüyle. Şu an... E, <gülüyor> Şu an Ethem ve İlayda'ylayım. Oturuyoruz Beyfes çimlerinde. Hayat bu arkadaşım. Ve bakın ben böyle dolaşıyorum. Outfit çek. Evet şimdi Parti orda devam ediyorum ama 5 dakikası falan kaldı Çok sarmadı şahsen Çünkü Türkçeler hep çok çaldılar Ve Türkçeler hep maalesef ki sevmiyorum Şu an Mangaya doğru yürüyorum yürüyoruz. Ha, Tamam ha tamam <gülüyor> Mangaya doğru yürüyoruz Tamam da şurada duran Mangaya doğru yürüyoruz olay o Daha bir saat var ama ne yiyeceğiz orada bilmiyorum yani biz Imagine Dragons'ı 2 saat beklemiş insanlarız. Evet. Evet bunu bekledim. O zaman hadi görüşürüz. Mangada. Minimal. bir şey söylemek ister misiniz? Bak emri vaki yapıyorum. Aslında çok konuşmaz. Yani. Arkadaşlar tek bir şey söyleyeceğim. Türkiye'nin en iyi okullarından birindesiniz. Kadın.